Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün hem yatırımla hem yatırımsız kazanç yapabileceğiniz bir yatırım sitesi göstereceğim Aşağıdaki bıraktığım linkten girip kayıt oluyorsunuz İsterseniz cep telefonuyla isterseniz e-postayla kayıt olabilirsiniz Kayıt olduktan sonra buradan isterseniz kayıt ve hemen elde edin dediğiniz zaman indirme bağlantısı verecektir isterseniz telefonunuza indirebilirsiniz Burada da yazıyor zaten isterseniz indirebilirsiniz sıfır maliyette katırım %21,0650 edilen gelir. Hemen buraya geldiğiniz zaman size şöyle bir sayfa açılacaktır Gördüğünüz gibi ilk girdiğiniz zaman size 5 dolar hediye verecektir e, Bu 5 dolarına mesela seviye bir e, Terlik alabiliyorsunuz veya malzeme alabiliyorsunuz Alınan siparişler deyip buradan satın ala basa, basarsanız Şimdi göstereyim hemen Gördüğünüz gibi 5 dolar 0.12 centimiz oldu böyle yapa yapa paraya katlayabilirsiniz Ama dikkat etmeniz gereken şey şöyle göstereyim hemen Bu da fatura detayları buradan geçmişe bakabilirsiniz Gördüğünüz gibi sipariş geçmişi dediğiniz zaman burada bir de 18 yazıyor yani günlük 18 alıp satma hakkımız var buna dikkat etmeniz lazım Burada gördüğünüz gibi seviye 2 Seviye 3, seviye 4, seviye 8'e kadar eşyalar var. Mesela seviye 4'ü aldığınız zaman e, görev komisyonu 4 dolar 86 sent günlük diyor. Alınan siparişler dediğiniz zaman e, yetersiz baki olduğundan Bu Burada gördüğünüz gibi günlük gerildi ve arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman arkadaşınız yüklerse %19 binli seviye arkadaştan. 2. seviye arkadaştan %8 3. seviye arkadaştan %4 kar elde edebiliyorsunuz ee, gördüğünüz gibi bundan da madencilik geliri 9.720 tpc bu tpc 1 dolara eşit zaten her 1000 tpc buraya gel mesela bir daha vazo olalım alınan siparişler diyelim gördüğünüz gibi toplam sipariş tutarı 5 dolar tahmini gelir 0.012 cent Zaten burada yazıyor görev komisyonu 0.216 sent günlük yazıyor madencilik geliri de 0.432 tpc alınan siparişler deyip satın alabilirsiniz Günlük 18 defa böyle yaparak ister yatırımlı ister yatırımsız yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi burada arkadaşınızı davet etme yeri var buradan arkadaşlarınızı davet ederek ödül kazanabilirsiniz her davet ettiğiniz kişi başına 3 dolar alıyorsunuz burada kuralları girip okuyabilirsiniz Gördüğünüz gibi Kaydın görevini tamamlandı 3 dolar alabilirsiniz eğer yükleme yap, görev yaparsa 3 dolar alabiliyor biliyorsunuz Burada arkadaş detaylar dediğiniz zaman burada arkadaşlarınızdan üzerinden kazandığınız paralar gözüküyor Burada takım kısmı var. Gördüğünüz gibi birinci seviye arkadaştan %16, ikinci seviye arkadaştan %5, üçüncü seviye arkadaştan %3 kar edebiliyorsunuz. Burada yüksek gelir yeri var. Buraya bastığınız zaman burada yüksek bir üyelik düzeyi elde edin diyor. Gördüğünüz gibi level 1'de 5 dolar. Birinci seviye arkadaştan %16 kar edebiliyorsunuz. Eğer 10 dolarlık alırsa birinci seviye arkadaştan %17 kar edebiliyorsunuz. En alta geldiğimiz zaman 2000 dolarlık yani 8. seviye alırsa 1. seviye arkadaşların %28 oranda kar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mevcut seviyenin ilk seviyesinde arkadaşlarımın komisyonu alt seviyedeki arkadaşlardan elde edilir. Yani eğer siz arkadaşınızı davet ederseniz ve arkadaşınız satın aldığı zaman siz de kar ediyorsunuz. Geldiğiniz zaman buraya nasıl para yatırabileceğinizi göstereyim. Gördüğünüz gibi burada yükleme yazıyor koyun yükleme veya e, yükleme diyebilirsiniz Mesela 500 TL yatıracaksınız 500 yazıyorsunuz 37 dolar ediyor 500 TL yükleme diyorsunuz Gördüğünüz gibi mesela ben direkt burada bilgilerim çıktı zaten buraya ödemeye git dediğiniz zaman Bakın şimdi size dikkat etmeniz gereken yeri söyleyeyim Hadi EFT yaparken burada e, ödeme yaptık e, Şuradaki kodu var ya Açıklama kısmına girmeniz lazım siparişi olduğunu e, bunu girmezseniz siparişiniz kaybolur sakın bunu unutmayın Açıklama kısmına para gönderdiğiniz zaman buradan bu kodu yap kopyalayın e, açıklama kısmına yapıştırın EFT yapacağınız zaman bunu unutmayın sakın Yani site aşırı kazançlı ee, Zarar etme riskiniz yok Ödeme yap şey olsa eğer Hani Bir deneme kemaçlı yükleme yapabilirsiniz Ama yatırım tavsiyesi değildir Ben buradan tekrar Girişimi yapayım ben Gördüğünüz gibi Premünün mallar var burada Mesela burada pandoroyla mübirlik diyor bunu aldığınız zaman günlük 2.79 dolar kar edebiliyorsunuz madencilik ile 5.580 cent ee, Burada benim bugünkü kazançlarım gözüküyor madencilik gelileri 2.080 tipi hemen buna baktığınız zaman Arkadaşı şarj etmeye davet edin ve dolmuş madencilik gelinin kilitini açın Gördüğünüz gibi açıklamaları mevcut zaten ben başka anlatmadım ne var diye bakıyorum. Burada toplam çekilen miktar gözüküyor. Yani 1 TPG'yi 1 ABD dolarından Nisan 2020'de piyasaya sürdükten sonra 1.10 dolar veya daha yüksek titre ABD dolarına DEX distribüsyonu görülmekte alacağınızdan emin misiniz diyor. Toplam çekilen dediğin zaman burada görüyorsunuz 2.80 TPG madencilik gelirleri diyor. Hemen kazan diyerek burada şöyle göstereyim toplam çek dediğiniz zaman gördüğünüz gibi 24 dolar 20 cent'lerde ödülü kabul etiyorsunuz. Buradan hemen kazan diyorsunuz. Şimdi paylaş dediğiniz zaman mesela WhatsApp'ta paylaştığınız zaman buraya gelirseniz hemen kazan dediğiniz zaman olmadı herhalde. Mesela Telegram diyelim. Mesela buradan bir sinem bir grupta falan mesela paylaştım. Buraya geldiğiniz zaman geriye basın. Makaleyi oku diyor. Buna bastığınız zaman okuduktan sonra gördüğünüz gibi Amazon'daki ortaklıktan bahsediyor. Geri çıktığınız zaman 0.100 sent kazandık gördüğünüz gibi. Buradan yaparak 25 sent kazanab, 25 dolar kazanabilirsiniz görevleri yaparak nakit ödüllerden vazgeçiyor. Burayı da yaparak çıkabilirsiniz. Burada mesela level 8 aldığınız zaman günlük geliniz 111 dolar 60 sent. Sadece görev komisyonu madencilik geliri hariç. Ne kadar çok kişi davet edebilirseniz, o kadar çok kazanırsınız. Burada para kazanma kısmında zaten anlatıyor. Buraya göstermiştimse, her gün davet yedirilerini ve seviye takım gelirizi kazan. En yüksek takım geliri 592 dolar kişi başı diyor. Buraya gelerek bunlar okursanız sizin için daha faydalı olur, daha iyi anlarsınız. Buraya geldiğiniz zaman üye sistemi yazıyor gördüğünüz gibi level 1 level 2 ve level 3 olmak üzere hemen yükselt dediğiniz zaman Mesela hemen yükselt dediğiniz zaman buradan giderek yükseltebilirsiniz isterseniz coin ödeme yapabilirsiniz Mesela 44 dolar 96 cente yükseltebiliyorsunuz biliyorsunuz seviye Burada fatura detaylar diyor, kazanma geçmişsiniz gözüküyor yani göstermiştim bunu. Buradan şifrenizi değiştirebilirsiniz, para yükleme ve çekme diyor. Burada çekim diyerek e, parayı çekebilirsiniz, yok şey yani geçmişine bakabilirsiniz. Para yatırma ve çekme dediğiniz sekmede bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bekleyen ödeme yazıyor. Ben denemiştim ama ödemediğim için bekleyen ödeme olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada metin nasıl para kazanılır Dediğiniz zaman zaten açıklamasını Yapmışlar AP platformudur Gördüğünüz gibi tıklama nedir tam shop paper nasıl tıklanır Buraya Bakarak buradan daha detaylı bilgi Alabilirsiniz Anlatmadığım bir şey kalmadı herhalde Her şeyi anlattım neredeyse Yani uygulama mantığı basit aslında Çok kolay para kazanabilirsiniz y Yatırım tavsiyesi değildir Bu arada yani Hiçbir şeyden sorumlu ben değilim izlediğiniz zaman